Eston Game Club'dan herkese selamlar. Bu videoda PUBG oyununun ufak bir incelemesini yapacağız. İsmini asla okuyamadığım oyun Player Unknown's Battlegrounds yani namı diğer PUBG. Oyun son zamanlarda dünyayı kasıp kavuruyor fakat 30 FPS'in üstüne çıkamıyor. Görenlerin ilk olarak aklına Daisy'nin gelmesi normal. Aslında oyunun yapımcısı bir Daisy oyuncusu ve mod yapımcısı. İşte bu nedenle PUBG ile Daisy'nin benzerliği, Daisy'nin içerisinden çıkan Battle Royale adlı sistemini Daisy'den çok daha iyi kullanması. Oynanışı olabildiğince basit. Yaptığımız ilk girişte karakter cinsiyetimizi ve görüntümüzü belirliyor, maç bulma butonuna basıyorsunuz ve oyun serverları sizi otomatik olarak yeni başlayacak bir savaşa sokuyor. Oyun başlamadan önce tower sistemi dediğimiz bir sistemle sizi diğer bütün oyuncuların bulunduğu ufak bir adaya spawn ediyor ve burada kısa bir süre oyunun başlamasını bekliyorsunuz. Kim oyuncular o kadar sabırsız olacaklar ki bu ufak adada metrobüs istifiyle sıkıştırılmış 100 kişi bir türlü rahat duramıyor. Süreniz bittiğinde hemen bir uçağa spawn oluyorsunuz. Bekleme ekranı veya hazır mısın ekranı yok. Haritanızı açın ve inmek istediğiniz noktayı belirleyin. Uçaktan atlayın. Uçaktan atlayıp paraşütü açtığınız an artık coin sizin için başlamış olacak. Bu andan itibaren adada kalan son kişi olmaya çalışmanız gerekmekte. Evlere girin ve kendinizi savunmak için loot yapmaya başlayın. Oyunun ismine gelecek olursak aslında PlayerUnknown bir nickname ve gerçek adı Brandon Green. Kendisi daha önce Daisy'ye Compagnon adlı modu çıkardı. Daha sonradan da Daisy kendi başına bir oyun olunca da modu Arma 3 için çıkardı. En sonunda bu modu tam bir oyun olarak PlayerUnknown's Battlegrounds isminde bir oyuna karşımıza çıkardı. Ülkemize dağıtımın Infinity Games tarafından Türkçe bir şekilde getirildi. Aynı zamanda oyuna Türk Admin desteği de sunuldu. Gelelim şimdi ben dahil herkesin müzdarip olduğu bir konuya. Oyunun optimizasyonu açıkçası leş. Size bir hikaye anlatmama izin verin. Bir gün genç bir çocuk işten gelmiş, olabildiğince yorgun bir şekilde youtube açmış, bir video izlemeye başlamış ve sanki yıllardır aradığı bir oyunu bulmuş. Oyunun sistem gereksinimlerine bakmış, kendisi laptopta oynadığını bildiği halde bu oyun ne kadar yüksek olabilir ki ben bu bilgisayarda sonuç olarak Battlefield oynuyorum demiş. Hemen kredi kartını çıkarmış, Gap abi yine zengin etmiş, geceden sabaha kadar TT net altyapısıyla oyunun inmesini beklemiş. Oyun inmiş, oyunu açmış. Sorunun driver güncellenmesinden kaynaklandığını fark etmiş. Driverlarını güncellemiş. Oyuna girmiş, oyun açılıyormuş. Hemen bir soruda doluşmuş. Eğer çok güçlü bir bilgisayarınız yoksa oyunda medium ayarlarda bile 40-45 FPS'ten fazlasını göremiyorsunuz. Bu yüzden insanlar grafik ayarlarını minimuma çekip maksimum FPS kazanma derdine düşüyor. Fakat ben bunu denediğimde bilgisayarımda harikulade bir performans yakalayamadığımı söylemeliyim. Son olarak oyun gerçekten çok eğlenceli. İyi bir bilgisayarınız varsa Steam üzerinden 70 TL'lik fiyatıyla oyuna sahip olabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenirseniz bizi desteklemek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer oyun dünyasını arkadaşlarınızla birlikte hükmetmek isterseniz bu videoyu sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi skorlar. Estan Game Club